Gençler selamlar ben İsmail Hoca, Sevmeli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz. Daha öncesinde duyurusunu yaptığımız gibi bilgisayar, mal, AYT matematik denemelerini, branş denemelerini çözümlerini sevgili arkadaşlarım benim kanalda yapmaya karar verdik ve bu da ilk denememizin videosu olacak sevgili arkadaşlar. Ben trigonometriye kadar olan kısımları çözeceğim. Trigonometriyi Kenan Hoca'ya yıktık. Kenan Kara Hoca'nız da sevgili arkadaşlarım trigonometriden itibaren geometri kısımlarını çözümlerini yapacak. Kendi kanalında ben kendi kanalımda matematik sorularının çözümlerini yapacağım. Kenan Hoca'nız da e, kendi kanalında geometri kısmının çözümlerini yapacak arkadaşlar. Bu video ilk denemenin videosu olacak. Dilerseniz vaktinizi çalmayayım daha fazla ve geçelim ilk videomuza. Evet arkadaşlarım birinci denemeye şöyle güzel bir soruyla başlayalım. A, B, v, C pozitif tam sayılarmış gençler pekala 2 üzeri A 2 üzeri A 2 üzeri A kaç tane bakın 4 tane 2 üzeri A var o zaman 4 çarpı 2 üzeri A yazacağım hatta ben bunu 4'ü 2'nin karesi biçiminde yazabilirsek 2 üzeri A çarparız ve bunların da çarpımları bize 2 üzeri A 2'yi verecektir biliyorsunuz üst sayılarda tabanlar aynıysa üstler çarpılırken toplanıyordu sevgili arkadaşlar. Karşı tarafa bakıyoruz. Burada da ne var arkadaşlarım? 2 tane 4 üzeri b var. Yani ben bunu 2 çarpı 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 2b biçimde yazabilirim. Yani bu da 2 üzeri bakın 2b ile 1'i toplarsanız 2 üzeri 2b artı 1'e eşit olacaktır. Şimdi gelin şöyle yapalım. Burada ben a artı 2'nin 2b artı 1'e eşitliğinden bahsedebilirim. Şu kısımlardan bahsediyorum arkadaşlar. Aklınız karışmasın. Daha sonrasında... Bu eşitliği elde ettik ya. Bunu şöyle bir dik içerisine alalım. Aşağıda da bize demiş ki 2 üzeri B ile 3 üzeri C eşittir. Toplamları 89 demiş. O zaman ben B'yi burada 3 seçerim. C'yi de burada sevgili arkadaşlarım 4 seçerim. Sebep çünkü 2 üzeri 3 8 yapar. 3 üzeri 4 de 81 yapar. Bunların toplamı ancak bu şekilde 89 gelecektir. Ve sevgili gençler artık ben B'nin 3 olması gerektiğini biliyorum. Bakın C 4'müş B 3'müş. Peki A'yı A nereden bulacağım? Onu da buradan bakın. B'yi 3 bulduk ya biz. 2 kere 3. 1'den burası 7. A artı 2 eşittir 7 ise A'da buradan kaç gelir? Tabii ki 5'in ta kendisi. Bakın A'da 5'miş. 3, 4 ve 5'in toplamı sorulmuş. 3, 4, 5'in toplamı B seçeneği 12 yapar. Devam edelim ikinci sorumuzda. İkinci soruda gençler X, Y, Z birer tam sayı ve ABC birbirinden farklı asal sayılar olarak verilmiş bakın. A çarpı X 360, B çarpı Y 288, C çarpı Z'de 375 olarak verilmiş. X, Y, Z sayıları için bu 3 tane eşitsizliklerden hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Bakın olabilir. Olmayanlarını bulmak daha kolay. Şimdi 360 sayısını bir düşünelim arkadaşlarım. 360 sayısı bizim için nedir? İşte 36 kere 10 ya da şöyle diyelim. 4 kere 90'dan yola çıkalım. 4, 4 kere 90 olduğu için 90'ı da 2'ye böldüğüm takdirde 45 gelir. Dolayısıyla 2'nin küpü çarpı 5 üzeri 1 çarpı 3'ün karesi biçimde yazabiliriz biz 360'ı. 288 asal çarpanlarına ayırdım yani. 288 e, nedir? 12 kere 12'nin 2 katı. O zaman 2 üzeri 5, 2 üzeri 5 çarpı ki burası 32 yaptı. Çarpı 3'ün karesi dersek 288 elde ederiz Bunun içerisinde 5 çarpanı yokmuş mesela C çarpı Z'de 375'miş Bu da 25 kere Sevgili arkadaşlarım 15 25 kere 15 mi? Aynen Dolayısıyla 5'in küpü çarpı 3 üzeri 1 yani 125 kere 3 Pekala Şimdi X, Y, Z neydi arkadaşlar? A, B, C birbirinden farklı asaldı X, Y, de birer tam sayıydı O halde ben burada A'nın, B'nin ve C'nin Asal sayı olduğunu bildiğim için Burada hangi asallar olabilir ve birbirinden farklıydı onu unutmayalım. Hangi asallar olabilir bunları bir sıralamamız gerekiyor. Mesela A'yı ben burada 2 seçersem B'yi burada A'yı 2 seçtiğim için burada 2'yi tekrar seçemem. B'yi 3 seçmek zorundayım. 3 de seçildiğine göre C'ye de 5 kalır. Böylelikle sevgili arkadaşlar X'ye Z'ye sayıları bakın 2 çarpı bakın, 2 çarpı 180 olur. 3 çarpı bakın şurası 32 kere 3'ten burası da sevgili arkadaşlarım 96 olur. Daha sonrasında burayı da 5 seçersek 125 kere 25 kere 3'ten burası da 75 olur. Bakın böylelikle x y'den y'de z'den büyük olur. Bakın x y'den y'de z'den büyük. Çok güzel. Birinci öncülümüz olabiliyormuş. Başka neler yapılabilir? Tüm ihtimalleri yazalım. Mesela burada bunu 2 bunu 3 seçtik ya tam tersini yapalım. Bunu 3 seçelim, bunu 2 seçelim, buna yine 5 kalsın. Şimdi 3 kere kaç? 360 yapar. 120. Bakın x bu. 2 kere kaç? 288 yapar. 144. Burası da yine 75 olacaktır. Böylelikle y'nin x'ten x'in de z'den daha büyük olması gerektiğini buluruz. Y büyüktür. X o da büyüktür. Z dedik. Y, x, z diye bir sıralama burada mevcut değil. Olmak da zorunda değildi zaten. Sonuçta bize hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Pekala. Şimdi bunu 2, bunu 3, bunu 3, bunu 2 seçtik. Eyvallah. Ama şöyle bir durum var. Mesela c'yi ben hiç 3 seçmedim. C'yi 3 seçersem otomatikman şurası kaybolur. Bunu 3 seçtiğimiz zaman burası da kaybolur. O zaman B'yi mecbur 2. 3, 2, A mecbur A'yı da 5 seçeceğim. O zaman 5 çarpı diyorum. Bakın 5 çarpı. 8 kere 9'dan 72 gelir. Daha sonrasında bunu 2 seçelim dedik. 2 seçelim dedik. 2 çarpı 144 olur. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar. En alttakinde 3 seçtiğimiz için 125 olur. Böylelikle yz'den Z'den Z'de x'ten büyük olur. Bakın Y büyüktür, Z büyüktür, X. Dolayısıyla 3. öncülüne bakıyoruz o da var. Y büyüktür, Z büyüktür, X. 2. öncülü elde edemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla 3 2. öncül gitti. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 yani cevap D seçeneğinde verilmişti diyebilirim. Devam. 3. soru. X ve Y birer gerçel sayı olmak üzere. 3X kare ile 6Y'nin toplamı 15 Y kare eksi 6 de 3'müş arkadaşlarım. Buna göre x eksi y farkı soruluyor bize. Şimdi burada şöyle bir şey yapsak. Ben bunların ikisini de taraf tarafa bir güzel toplasam. Ne gelir? Bakın yazıyorum. 3x karemiz var. Artı hatta eksi yazayıp 6x'i bunun yanına yazalım. İkisileri bir arada yazalım. Artı y kare artı 6y eşittir. Eksi 12 mi? Eksi 12'yi attım bu tarafa. Ne gelir? 3x kare eksi 6x artı y'nin karesi artı 6y artı 12 eşittir. 0 gelecektir. Şimdi bak güzel kardeşim. Ben şurada 3x kare eksi 6x diyor ya bunu 3 parantezine alıp x kare eksi 2x artı 1 olsa muhteşem olurdu. Çünkü burası x eksi 1'in karesi olmuş olurdu. Şu şekilde başında da bir 3 çarpanı var. Bakın 3 kere 1'den o zaman buraya bir tane 3 lazım. O 3'ü şunun içinden çaldığımızı düşünelim. Burayı 3 azaltırsam burası 9 olur artık. Geri kalan ifade de bakın y kare artı 6y artı 9. Y kare artı 6y artı 9 dedim eşittir 0. Arkadaşlarım çok şanslıyız ki ya da bilmiyorum çok akıllıyız y artı 3'ün karesi gelmiş oldu burası da y artı 3'ün karesi gelmiş oldu eşittir sıfır şimdi iki tane karesel ifade var ve toplamları tabii ki sıfır o halde arkadaşlarım tek bir ihtimal var burası da sıfır burası da sıfır olacak yani burada x 1 olmalıymış y de eksi 3 olmalıymış. Bizden istenen ne? X, 8, Y fark. Yani 1'den eksi 3'ü çıkar demiş. 1'den eksi 3'ü çıkarırsak 4 gelir Doğru cevabımız da E seçeneğidir deriz. Evet devam ediyorum. Dördüncü soruyla iki basamaklı A doğal sayısı için A ile 48'in ebobu verilmiş. Bakın neymiş arkadaşlar? 8. Olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı bize soruluyor. Şimdi bunların ebobları 8 ise o zaman ben A sayısını 8 çarpı n olarak yazayım 48 sayısını da 8 kere 6 olarak yazayım şimdi bakın dikkat edin burada gençler 8 bizim ebobumuzdu. o halde başka bir ortak çarpan yoktur yani buradaki n ile 6 mecburen ne olmak zorunda aralarında asal olmak zorunda arkadaşlar başka bir çarpan ortak çarpan gelmesin diye Şimdi bunlar aralarında asalmış. Eyvallah. A dediğimiz şey de 2 basamaklı bir doğal sayıydı. Bunu lütfen unutmayalım. Ben burada n'yi öyle güzel sayılar seçmem gerekiyor ki hem 6 ile aralarında asal olsun hem de n ile 8'i çarpınca 2 basamaklı a sayısını versin. Şimdi 1'i seçemem. Yani 1'i seçerim de 1 ile 6 aralarında asal ama 1 kere 8 2 basamaklı yapmaz. 2'yi seçemem 6 ile arasında asal değil. 3'ü seçemem asal değil. 4'ü seçemem aralarında asal değil. 5'i seçerim. Dolayısıyla n'nin Minimum değeri 5 olmalı. 5 kere 8 de bize 40'ı vereceği için A'nın minimum değeri sevgili arkadaşlarım 5 kere 8'den 40 gelir. Şimdi bir de en yüksek değerini bulalım. Mesela 6 seçemem çünkü 6 ile 6 aralarını nasıl alayım ama 7'yi seçebilirim. 7 kere 8'de 56 gelir. A'nın bir değeri 56. Ama şimdi bunları toplayınca 96 ışıkta da var çok güzel. Ama daha büyüğü olabilir mi? Mesela burada 7'yi seçmişken ki son 8'i seçemem. Aralarına asal değil 9 olmaz 10 olmaz ama 11 olabilir. Mesela neyi 11 seçersem 11 kere 8'den 88 gelir ve dikkat edin bu da iki basamaklı O halde A'nın maksimum değeri 88'dir diyeceğiz çünkü daha da büyü olamaz. Yani arkadaşlar şu 56 eyvallah bir A değeridir sağlar fakat maksimum değeri değildir. Bize en küçük ve en büyük değerlerinin toplamı sorulmuştu 88'de 40'ı toplarsanız toplamı 128 olarak bulursunuz doğru cevabımız C seçeneğinde verilmişti. Devam ediyorum gençler. Bir diğer sayfamdayım. Beşinci soru. Ardışık üç tane doğal sayının toplamı şeklinde yazılabilen doğal sayılara üçlü sayı denir. Örnek olarak da mesela 7, 8, 9'un toplamı 24 olduğu için 24 üçlü bir sayıdır demiş. Şimdi buna göre bunlardan hangileri üçlü sayıdır diye sormuş. Dikkat edin gençler dikkat edin. Burada üç tane ardışık sayıyı topladığımız için bu 3 tane ardışık sayının toplamı mecburen 3'ün katı yapmak zorundadır. Neden? Çünkü birini x, birini x artı 1 ötekinde x 1 seçtiğimiz zaman bunların toplamı mecburi olarak 3x gelecektir. Hocam niye böyle seçtik? Ben x, x 1 ve x 2 seçmek istemiştim. Oysa ki e, topla onları da toplana gelir bak 3x artı 3 gelir e bu da 3'ün katıdır zaten 3 parantezini alırsan 2 artı 1 gelir bakın bu da 3'ün katı dolayısıyla bizim bu üçlü sayılarımız aynı zamanda 3'e tam bölünmesi gerekiyor peki neydi 3'e tam bölünme kuralı rakamlarının toplamının 3'ün katı olması gerekiyordu o zaman rakamları toplayalım biz sadece bakın 1 7 0 1 daha 9 yapar 3'ün katı dolayısıyla üçlü sayı olarak yazılabilir 5 3 daha 8 5 daha 13. 13 3'ün katı değil. Dolayısıyla 1453 sayısı üçlü sayı değildir. 9 1 daha 10. 0 daha 10. 2 daha 12. 12'de 3'ün katı olduğu için bu da bir üçlü sayıdır. Yani cevabımız D seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet devam edelim 6. sorumuzda. 6. soruda dik koordinat düzleminde gençler. Tanım kümesi gerçel sayılardan oluşan F fonksiyonunun grafiği bakın şekilde verilmiş. Buna göre fx eksi 5 bölü x kare eksi 1 büyüktür 0 eşitsizliği aşağıdaki aralıkların hangisinde daima sağlanır diye sorulmuş bakın daima kesinlik belirten bir ifade var öncelikle arkadaşlar üst tarafın kökleri lazım eşitsizlik çözerken bir de alt tarafın alt tarafın kökleri zaten belli eksi 1 ve 1 üst tarafın köklerinden bir tanesi sevgili arkadaşlarım bakın fx'i 5 yapan değerlerden bir tanesi burada hop nereye gitmiş bakın sıfıra bir tanesi sıfır köklerimizden diğeri de şurada bakın ama gel gör ki ben burayı bilmiyorum eğimi bilsem hesaplarım benzerlikten falan ama onu da bilmiyorum e o halde burası 2'den büyük bir sayı diyeceğiz ama kaç olduğunu bilmiyoruz 2'den büyük olması gerektiğini biliyoruz sadece pekala şimdi gençler bir eşitsizlik tablosu çizmeye gayret gösterelim. Bakalım neler ortaya çıkacak. Eksi bir -1 diye kökümüz var. Sıfır diye kökümüz var. Bir diye kökümüz var. Bir de ikiden büyük bir sayı olduğu için bu sayıya da biz k diyelim. K diye de bir kökümüz olduğunu belirtelim. Daha sonrasında tablomuzu oluşturalım. Bu tablonun bacaklarını da şu şekilde çizelim. Tabloyu çizdikten sonra burada eşitlik olmadığı için de zaten paydanın da köklerin içi boştu. Eşitlik de yok. Bütün köklerin içi boş olacak. Yani şu şekilde Peki neyle başlayacağız hocam? Bakın x karenin katsayısı burada artı. f(x)'in katsayısına, baş katsayısına bakacağız. f(x) de sonsuzda artan olduğu için sevgili arkadaşlarım mecburen artı ile başlayacağız. Yani artı bölü artı'dan artı ile başlamamız gerektiğini biliyoruz. Artı, eksi, artı, eksi ve artı dedik. Daha sonrasında ise tarama işlemine başlatacağız. Ne demiş? Sıfırdan büyük olan bölgeleri tara. Al o zaman taradım. Bir şurası var. Bir burası var. Bir de burası var. Arkadaşlar Şıklarda bu bölgelerden herhangi birini sağlayan tek bir tane var. O da D seçeneği sevgili arkadaşlarım. Şimdi hocam şu olmaz mı mesela bu kafanızı karıştırabilir? Ya mesela K burada 3 olmaz. Niye? Çünkü 2 burada 2'den sonrası sağlar diyor ama bak bu bölge sağlamıyor gibi eleme yapabilirsiniz. Cevabımız burada sağlayan seçenek zaten gözümüzün önünde olduğu için 0-1 açık arada olacaktı sevgili arkadaşlarım. Evet devam 7. soru Dik koordinat düz, e, düzleminde Y eksenini A noktasında kesen bakın şurada Kesmiş şöyle siyahla gösterelim Arkadaşlarım şurada kesmiş Ve B noktasında da x eksenine teğet olan bir tane Fx eşittir a çarpı x eksi b'nin karesi Biçimde yazılan bir Parabol verilmiş AO eşittir iki tane ob hmm, Şimdi bak o zaman bir saniye bekle Ben şöyle derim e, Şu bizim neyimizdi şu bir şeyin genel formatıydı. Tepe noktası bilinen parabolün genel hali. Ki burada içeriği sıfıra eşitleyen değer aslında tepe noktamızın apsisiydi Yani r eşittir bymiş. Yani şurası neymiş arkadaşlarım? Küçük b. Pekala a o uzunluğu O-B'nin iki katı olduğuna göre demek ki burası ne olacak? 2-B olacak. Ve arkadaşlarım dikkat edin. Dikkat edin. Ben burada X gördüğüm yere 0'ı yazınca hop cevap ne geliyormuş? Bakın 2-B geliyormuş. O zaman ver 0'ı burada. F-0 eşittir ne geliyor? 2-B. Bakalım 2-B ne gelecek? A çarpı 0'dan B çıktı. Eksi B. Eksi B'nin karesini aldım. B kare geldi. Burada B'nin pozitif olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla her iki taraftaki B'leri sadeleştirebiliriz. Bakın 2-B eşittir. A çarpı B kare ise her iki taraftaki B'leri sadeleştirdim. 2 eşittir. A kere B kaldı. Bizden de A ile B arasındaki bağıntı istenmişti. Ki zaten bakın D seçeneğine A ile B'nin çarpımı 2'dir. Yani bizim bulduğumuz cevap direkt burada şıkların arasında var. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Devam. 8. soru. Uygun koşullarda tanımlı bir tane parçalı tanımlı F fonksiyonu verilmiş. Buna göre F eksi 2 kaçtır diye soruluyor. Eğlenceli bir soru. ÖSY' de bu tarz soruları seviyor Arkadaşlar Öncelikle -2'yi burada yerine yazalım bakın f -2 hop yazdım -2 nerede -2 şurada arkadaşlar Dolayısıyla -2'yi götürüp şurada yerine yazmam lazım -2 artı 3ten gelir 1 gelir yani içerisindeye eşit oluyor 1'e O halde bu f 2 f1'e eşitmiş Madem öyle şimdi f1'in cevabını arayalım Bakın arkadaşlar 1 nerede 1 de hocam şurada o zaman biri burada yerine yazacakmışız. 1 artı 1'den 2 gelir yani bu da f2'ye eşitmiş. Peki şimdi neyi arıyorum? F2'yi f-2 f1'e f1, e, f1 f2'ye eşit. E şimdi o zaman f2'yi bulalım. 2 nerede arkadaşlar? Burada. O zaman burada yerine yazacakmışız. 2 kere 2 4 6 çıktı. 2'ye eşitmiş. Yani dolaylı yoldan sevgili arkadaşlarım f-2'nin 2, Eksi 2 ta kendisiymiş. Yani cevabımız A seçeneği olacaktı. Yaşlar bu sayfayla bitirdik, devam ediyoruz. Bir diğer sayfamızda 9. sorumuzdayız. 9. soruda aşağıdaki şekilde -4 ile sonsuz aralığındaki sonsuz aralığı tanımlı f(x) fonksiyonunun grafiği ile x eksenine eksenin pozitif tarafına dik olacak biçimde e bir değişken x eşittir a doğrusu verilmiştir. Bakın şundan bahsediyor. g fonksiyonu şu şekilde tanımlanmış sözel olarak x eşittir a doğrusuyla sınırlı sarı boyalı bölgenin alanının birim kare cinsinden değeri olarak tanımlanmış. Buna göre g bileşke f eksi 2 ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi g bileşke f eksi 2'yi ben g'nin içerisinde eksi 2 olarak yazarım. Ve daha sonrasında da içerideki f eksi 2'yi bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Bakın eksi 2 nerede? Burada. Bu da zaten f fonksiyonu. Dikkat edin. Burada bir benzerlik kurarsak bakın şurası 1 zaten benzerliğe bile gerek yokmuş. Burada bir dik yamuk var. Bakın şurası 4 Şurası kaç birim? 3 birim Burası 1 birim Burası da orta taban olduğu için 1 ile 3'ü topladım 4 2'ye böldüm 2 bak burası 2'ymiş Yani f-2 kaçmış arkadaşlar? 2 yani bizden ne isteniyor? G 2 isteniyor G 2 yani diyor ki buradaki a'yı 2 seç diyor G fonksiyonu şimdi alan bulduracak ya bize Buradaki a neymiş? 2'ymiş O zaman ben şurayı bir temizleyeyim şimdi Bakın gençler Şuradaki alanı hesaplayabiliriz Şurası 3'tü burası 1'di Alt taban artı üst taban 4 Çarpı yükseklik 4 Bölü 2'den burası 8 birim kare gelir Burası 8 Şimdi bir de şuradaki dikdörtgenin alanı 1 kere 2'den 2'dir 8 ile 2'nin toplamı bize sarı bölgenin alanını verir Bu da 10 yapar arkadaşlar Demek ki G bileşke F 2 Yani G2 10'muş arkadaşlar Cevabımız B seçeneğinde verilmiş Devam ediyorum Altta soru yokmuş 10. sorumuzdayız Ne demiş 10. soruda A ve B gerçek sayılar. A, B'den küçük ve ikisi de negatif. Buna göre A artı B bölü A'nın alabileceği değerlerin sayı doğrusu üzerindeki gösterimi hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir kere sen bunu şöyle yazarsın bak. İyi dinle. Bunu A bölü A artı B bölü A biçimde parçalayabilirsin. Hadi yazalım. A bölü A artı B bölü A. Bir kere A bölü A kaç? 1. Yani şurası 1. B bölü A lazım şimdi bize. Hocam. B'yi A'ya bölmüşüz. Bir kere ikisi de negatifti. Negatif oldukları için ikisi de bölümleri pozitiftir. Yani bizim sayımız birden büyük gelecek. O kesin. Mesela negatif bölgede bulunamaz. Negatif bölgede bulunamaz. Birden büyük olacak. Sıfırla bir arası olamaz. Direkt kafadan iki tane şık kaldı zaten. Birisi D, birisi E. Bakalım hangisi? Hocam, B mutlak değerci A'dan daha küçüktür. Dolayısıyla bu bir basit kesirdir. Basit kesirler, pozitif basit kesirlerde biliyorsun ki sıfır küsürlü sayılardır. Sıfırla bir arasında olduğu için. Birin üzerine bunu eklerseniz cevap bir küsur sayılardan oluşacaktır. Yani bu bir küsur sayılarda bir leker aranındadır. Bir leker aranında olan tek şık var. O da D seçeneğidir. Devam edelim 11. soruyla. ABC pozitif tam sayılar. A-2B'nin mutlak değeri B-3C'nin mutlak değeri toplamı sıfırmış. E şimdi mutlak değerlerin toplamı sıfırsa o zaman bu mutlak değerler ayrı ayrı sıfır eşittir. Yani burada A-2B sıfırsa A-2B'ye eşittir. Aynı zamanda B'de 3C'ymiş 3C'mi, 3 ve 2B'de o halde nedir arkadaşlarım? 6C'dir. O halde bunu buraya getirip monte edebiliriz. Yani gençler şöyle bir şey oluştu şu an elimizde bizim. A eşittir 2B o da eşittir 6C gibi bir eşitlikten bahsedebiliriz. Şimdi burada ABC neydi? Pozitif tam sayıydı. A bölü C oranı 6'dır demiş. A'yı C'ye bölerseniz 6 gelir. Doğru. A artı B artı C toplamı en az 10'dur denilmiş. En az değerini bulabilmek için C'yi 1 seçerim. C 1 olursa B 3 olur. Ve A'da 6 olur. 6 artı 3 artı 1'den ne gelir? Minimum 10 gelir. Yani bu da doğru. Çarpımları da en az 24'tür demiş. Bunları çarparsanız 18 gelir. Yani 24'ten daha küçük geldi. Yani 3'ün öncül Yanlış oldu arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2'ymiş diyebiliriz. Doğru cevap C seçeneğiydi. Ve arkadaşlarım devam ediyorum 12. soruyla bir sembolik mantık sorusu son yıllarda ÖSYM'nin vazgeçemediği konu. X, Y, A ve B ki neden vazgeçsin? Bence sormaya da devam etsin. X, Y, A ve B tam sayılar olmak üzere bize 3 tane önerme verilmiş. Ve şu önermenin de hop, yanlış olduğu bilgisi verilmiş. Şimdi aradaki ana bağlaca bakıyorsunuz veya bağlacı veya bağlacının sonucunun sıfır çıkabilmesi için her iki bileşenin de ayrı ayrı 0'a eşit olması gerekiyor. 0'a denk olması gerekiyor. Özür dilerim. Yani P ise Q'nun değili denktir 0 dedik. Bir de gençler Q ya da R denktir 0 dedik. Şimdi ise bağlacımız var. ise bağlacının sonucu 0 çıktıysa 100 kuralı vardır. Yani burası 1'dir, burası 0'dır. Demek ki P 1'miş. Q'nun değili 0'sa Q da 1'dir. Q 1 ise 1 ya da N 0 yapar ya da bağlacında ikisi de birbiriyle aynıysa cevap 0 oluyordu. Yani R'de kaçmış 1'miş. Yani bu önermelerin her biri doğruymuş. Şimdi gençler bize demiş ki X kare artı Y kare 13. Şimdi X ve Y bir de A kare artı B kare 25'miş. A ve B'ye bakalım. Arkadaşlar X kare artı Y kare eşitir. 13 önermesi doğruysa gerçekten 13'miş demek ki. O halde ben burada sağlayacak olan sayıları yazmaya çalışayım. Bakın 2'nin karesi artı 3'ün karesi bize 13'ü verir veya 2'nin karesi 3'ün karesi veya 2'nin karesi ve işte ne diyebiliriz 3'ün karesi veya 2'nin karesi ve 3'ün karesi veya 2'ye gerçi onu yazdık başka bir şey kaldı mı kalmadı zaten 4 tane durum vardı. Şimdi a ve b'ye bakalım bir de a kare artı b kare de 25'miş o zaman 3 4 5 üçgeni geliyor direkt aklımıza 3'ün karesi artı 4'ün karesinden. Ben burayı 3'e 4 seçerim. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar 3'e eksi 4 seçerim. Eksi 3'e 4 seçerim ve eksi 3'e eksi 4 seçerim. Tabii daha da fazla seçenekte bulmak mümkün. Çünkü x ve y'yi hani birisi küçük birisi büyük biri negatif biri pozitif diye sıralamak elde değil. Bir de bunların tersleri olabilir. Yani şöyle 3'e 2 eksi 3'e 2. 3 e eksi 2 ve eksi 3'e eksi 2 diye de sıralayabiliriz. Aynı şekilde bunları da yapabiliriz arkadaşlar. Bakın 4'e 3, eksi 4'e 3, 4'e eksi 3 ve eksi 4'e eksi 3 diye yerlerini de değiştirebilirsiniz. Şimdi bize bir de demiş ki x ile a'nın toplamı 6'dır. Şimdi hadi bakalım. Şimdi x 2 ise bakın a 4 olabilir. x 2 ise a 4. Yani ben şöyle göstereyim. Şu kırmızıyla işaretlediklerimiz X, Y ikilisi olursa şurası da sevgili arkadaşlarım A, B ikilisi olabilir. Veyahut başka çıkarabilir miyiz? Mesela X ve Y ikilisi 3'e 2 olursa gençler a da 3 olmak zorunda. Bu mavi ikili de olabilir. Tamam. Başka mesela şu 2'ye eksi 3 iken sevgili arkadaşlarım bakın 2'ye eksi 3 iken. Aynı şekilde 4'e eksi 3'ü de yine kabul edebiliriz. 4'e 3 ve 4'e eksi 3'ü de kabul edebiliriz. E şimdi o zaman çok fazla seçenek çıkacağı için şu dikdörtgenleri ortadan kaldıralım. Kendimiz tek tek bularak ilerleyelim. Ne demişti bize? B çarpı Y hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlarım bu 2 iken bu 4 ve 4 olabilir dedik. Mesela burada Y çarpı B demiş ya B çarpı Y. 3 ile 3'ü çarpın 9 olabiliyor bakın. Yine 3 ile -3'ü çarpın eksi -9 olabiliyor. Pekala başka. Hocam. Şöyle diyelim. Şu üçgen a da 3 olabiliyor sonuçta toplamları 6. Bakın 2 kere 4 8 olabilir. Bu üçgen aynı şekilde burası da 3 olabilir. 2 kere eksi -4 eksi -8 de olabilir. O zaman geriye tek seçenek kaldı. O da zaten C seçeneği. Doğru cevabımız eksi -4 olacaktı sevgili gençler. 13. sorumuz güzel de bir sorudur. Bence tam olarak ÖSYM'ye de uyumlu bir soru. A ve B birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere. X² A, X kare artı ax artı B eşit 0 denkleminin diskriminantı A ve bunun diskriminantı da B'ymiş. Diskriminant neydi arkadaşlar? Delta eşittir. B kare eksi 4 ac idi. Pekala şimdi buna göre şunun deltası nedir? A'nın karesi 4 B'dir. Bu da neymiş arkadaşlar? A'ymiş. Güzel bir de şunun diskriminantına bakalım. Bu da b kare eksi 4a gelir bakın. Bunun da diskriminantı bymiş. E şimdi bizden a artı b toplama istenmişti. Gençler biz bundan bunu bir çıkarsak neler gelir bakın. a kare eksi b kare eksi 4b artı 4a eşittir. a eksi b gelir. Daha sonrasında ise şu eksi 4b artı 4a'yı eksi 4b artı 4a'mız var elimizde. Ben bunları alıp karşıya postalasam bakalım neler gelecek? A kare eksi b kare eşittir diyorum. Bakın eksi 4b'yi karşı atarsam 4b gelir, 4b'den b'yi çıkarırsam 3b olacaktır. 4 ayı karşı atarsam a eksi 4a'dan eksi 3a gelecektir. Şimdi a kare eksi b kare iki kare farkı yardımıyla a eksi b hemen düzeltelim. A eksi b ve a artı b'nin çarpımı olarak yazsak karşıya da 3 parantezin alıp b eksi a yazsak acaba buradaki A eksi B ve B eksi A'yı sadeleştirebilir miyim? Hemen sadeleştirmeyin. Sorunun içerisinde B ile A'nın birbirinden farklı olduğuna dair bir şey verdiğini görmemiz gerekiyor çünkü. Bakın burada ne demiş? A ve B birbirinden farklı. Şimdi birbiriyle aynı olma ihtimalleri varsa sadeleştirme yapamazsın. Çünkü bunların farklarını sıfır olma gibi bir durum söz konusu. Her iki tarafı sadeleştirdiğin takdirde her iki tarafı sıfıra bölmüş olabilirsin. Bu da matematiksel bir işlem hatasına sebep olur. Ama bunlar birbirinden farklı oldukları için şu an ne A eksi B ne de B eksi A sıfıra eşittir dolayısıyla ben bunları rahatça sadeleştirebilirim bakın birisi artılı birisi eksili dolayısıyla sevgili arkadaşlarım ikisini götürdüğüm zaman bir tane eksi birimiz kalır unutmayın a artı b de burada zaten karşımıza lönk diye çıkmış oluyor cevap eksi 3'müş arkadaşlar yani doğru cevabımız b seçeneğinde verilmiş evet devam edelim 14. sorumuzda biraz karmaşık gibi görünüyor bir çarpanlar ayırma sorusu aslında bakalım çözelim şimdi bunların Paydalarının tamamını bir çarpanlarına ayırarak yazayım ben. 1 bölü. Bakın burası a parantezinde a artı 1'dir. Burası a'ya a. Burası da 2'ye 1 diye ayrılır. Burası a'ya a. Burası da 2'ye 3 diye ayrılabilir. Yani 1 bölü a çarpı a artı 1 şöyle yazalım. Artı 1 bölü burası a artı 1 çarpı a artı 2. Ve sevgili arkadaşlar yan tarafta 1 bölü a artı 2 çarpı a artı 3 olduğunu görürüz. Bu da kaça eşitmiş? 2'ye. Şimdi gençler. Hepsinde ortak çarpanlar görüyoruz. Ama ortak olmayanlar da var. Bizim buradaki amacımız e, pay da eşitlemek. Dolayısıyla ben burayı a artı 2'si ve a artı 3'ü olmadığı için bununla genişleteyim. Burayı a'sı ve a artı 3 olmadığı için bununla genişleteyim. Burası da a ve a artı 1 olmadığı için bununla genişletelim. Şunu şurayla çarparsanız arkadaşlar e, neler gelecektir bakın. A kare artı 5A artı 6 gelecektir. Daha sonrasında artı bunu burayla çarparsanız A kare artı 3A gelecektir. Paydalar eşit olacağı için zaten amaç oydu. E, tek düze halinde yazabiliyorum. Bununla bunu çarparsanız da A kare artı A gelecektir. Daha sonrasında kesir çizgimizi atalım. Alt kısımda neler oluştu bakın. A çarpı A artı 1 çarpı A artı 2 çarpı A artı 3'ümüz oluştu. Çok güzel. Şimdi bakın. A kare A kare A kare daha kaç yapar 3 tane A kare yapar 5A 3A A daha ne yapar 9A yapar ve sonunda da bir tane altımız mevcut şu bölü diyorum alt kısımda da yine A çarpı A artı 1 çarpı A artı 2 çarpı A 3'ümüz mevcut sevgili gençler şimdi Şunun hepsini 3 parantezine alsak a kare artı 3a artı 2 gelse ve a kare artı 3a artı 2'nin de biz zaten bakın şurada çarpanları ayırmıştık. 3 çarpı a artı 1 çarpı a artı 2 olması gerektiğini biliyoruz. Burada a artı 1 ve a artı 2 a artı 1 ve a artı 2 birbirini götürürse 3 bölü a çarpı a artı 3 ne yapar? A kare artı 3a yapar. Bu da kaçmış arkadaşlarım 2? Bizden ne isteniyordu? 3 bölü a kare artı 3a isteniyordu. Yani zaten bizim bulduğumuz şeyi istiyormuş. Doğru cevabımız nedir o halde? 2'ymiş sevgili arkadaşlar. Sorunun cevabı zaten burada gizli olarak verilmiş bize. Devam edelim 15. soruyla. Şimdi bu soruda da gerçel katsayılı ve baş katsayısı eksi 1 olan 4. dereceden bir Px polinomunun grafiği y eksenine göre simetrikte. Şimdi y eksenine göre simetrik olan fonksiyonlar aslına bakarsanız çift fonksiyonlardı biliyorsunuz. Çift fonksiyonların içerisinde kuvveti... Tek sayı olan hiçbir sevgili arkadaşlarım terim bulamazsınız. İkisinin kuvvetleri tek sayı olamaz. Şimdi P-1 ve P-4'ün sıfıra eşit olması gerektiğini söylediyse bize demek ki bu e, polinomun içerisinde bir kökümüz 1 olduğu için x artı 1 diye bir çarpanımız bir kökümüz 4 olduğu için de x-4 diye bir çarpanımız mecburen olacaktır. Şimdi arkadaşlar bunu sakın unutmayın. Aklınızda bulunsun sizin de karşınıza çıkabilir. Eğer bu şekilde çift bir fonksiyon elde ettiyseniz bizim çarpanlarımızdan bakın şunun hani eşleniği değil de Eşleniği gibi olan x-1 diye de bir çarpanımız olması gerekiyor. Bunun da x artı 4 diye bir çarpan olması gerekiyor. Neden? Çünkü x terimi istemiyoruz. Yani kuvveti tek olan x terimi istemiyoruz. Şu ikisini çarparsanız x kare eksi 1 gelir. Şu ikisini çarparsanız da x kare eksi 16 gelir. Ve böylelikle bunları da dağıttığımız takdirde kuvveti tek olan bir x bulamazsınız. Yani bizim polinomumuz buymuş ama... Baş katsayısı eksi 1 dediği için başına da bir tane şöyle eksiği konduracaksınız. İşte size polinom hayırlı uğurlu olsun. Bizden istenen neydi? P2. O halde artık yerine yazalım. P2 eşittir. Eksiyi unutmayın. 2'nin karesinden 1 çıkardınız 3. 2'nin karesi 4. 16 çıkardınız. Eksi 12. Bunların çarpımı da bize 36'yı vereceğinden cevabımız E seçeneği olacaktı. Evet 15. sorumuzu da çözdük ve devam ediyoruz. 16. sorumuzda. Evet yine güzel bir polinom sorusu arkadaşlar. Px polinomuyla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmekte. Şimdi derecesinin 2 olduğunu bize söylemiş. Baş katsayısı da 1'miş arkadaşlar. Ve diyor ki bakın. Px artı 1 polinomunu x 2 ile bölümünden kalan P1'dir. Şimdi burayı sıfıra eşitleyen kök x eşittir 2'dir. Ve biz bu x eşittir 2'yi alıp şurada yerine yazıyorduk. Yani burası P3 geliyor arkadaşlar. Bu P3 neye eşit oluyordu? Kalana. Kalan neymiş? P1. Şimdi gençler bakın bu bir polinom eyvallah ama bu polinom sevgili arkadaşlarım ikinci dereceden olduğu için aynı zamanda bir parabol belirtir bize ve bu parabolde P3 ile P1 birbirine eşitse işte bunların tam arasında kalan görüntü yani P2 sevgili arkadaşlarım 1 ile 3'ün tam ortasındaki P2 bize neyi verir tepe noktasının koordinatlarını verir tepe noktasının ordinatını verir daha doğrusu pekala yani ikiye P2 tepe noktasıymış. O halde arkadaşlar biliyorsunuz ki parabollerinde aynı zamanda tepe noktaları simetri eksenleriydi. O halde sevgili arkadaşlarım bizim bu e, parabolümüz ya da polinomumuz 2'ye göre simetrik bir polinommuş. Px-2 polinomunun sabit terimi sorulmuş. Sabit terim sorulduğu zaman x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Nerede? İşte burada yazacağız onu da. Yani diyor ki P-2 kaça eşittir? Şimdi gençler 2 bizim tepe noktamızın apsisiydi. 2 bunun solunda kalır. Ne kadar solunda kalır? 4 birim solunda kalır. 4 birim sağında ise 6 vardır. Dolayısıyla P 2 P 6'nın ta kendisidir. O halde cevabımız D seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet devam edelim 17. sorumuzda. Arkadaşlarım 17. soru bir küme sorusu. Okuyalım bakalım. X n ne demekmiş? 1'den n'ye kadar olan ardışık tam sayılar, tam sayıları eleman olarak kabul eden en elemanlı bir küme olmak üzere. Mesela X1 1, X2 nedir? 1'den 2'ye kadar olan elemanlar. X3 nedir? 1'den 3'e kadar olan elemanları kapsayan küme. Xn de 1'den n'e kadar olan küme. Pekala. Şimdi demiş ki bize X4 kümesinin herhangi iki ardışık sayı içermeyen alt küme sayısı. Şimdi X4 kümesi nedir arkadaşlarım? Hemen yazalım. X4 1, 2, 3 ve 4 elemanlarından oluşur. Ve bunun normalde 16 tane alt kümesi vardır. 16 tane alt kümemiz var. Pekala. Bunun diyor herhangi iki ardışık sayı içermeyen alt küme sayısı. Şimdi ardışıklar hangileri? Mesela 1 ile 2 veya 2 ile 3. 2 elemanları yazıyorum önce. 3 ile 4. Burada 3 tane var. Peki 3 elemanlı olup da ardışık eleman içerenler hangisi? Mesela 1, 2 ve 3. Veya 1, 2 ve 4. Veya gençler 1, 3 ve 4 Veya 2, 3 ve 4 4 taneymiş Bir de 4 elemanlar e 4 elemanın zaten bir tane alt kümesi var O da zaten ardışık elemanlar içermek zorunda Yani biz o bu 16 tane alt kümenin içerisinden Sevgili arkadaşlarım Şuradaki 8 tanesini çıkarmamız gerekiyor 16-8 8 tane yapar Demek ki arkadaşlarım bu A sayısı 8'miş Güzel Şimdi bir de X5 ile X7 kümelerinin Aynı olan alt kümelerinin sayısı. Bir kere x5 demek 1'den 5'e kadar olan elemanları kapsayan kümedir. x7 de 1'den 7'ye kadar olanlardır. Şimdi bunların ortak alt kümelerinin sayısı da b'ymiş. E bunların ortak alt kümelerinin sayısı ortak elemanlardan gelir. Yani ortak elemanlar da zaten x5'in ta kendisidir. Bunu verir bize. Bunun kaç tane alt kümesi var? 2 üzeri 5'ten 32 tane. Demek ki sevgili arkadaşlarım B'de kaçmış? 32'ymiş. Bizden istenen ne peki? B-A farkı. 32'den 8'i çıkarırsanız Edirne seçeneğini bulabiliriz. Evet devam ediyorum. 18. sorunma sağ üst tarafta. Bakın yine çok güzel bir soru. A ve B iki tane küme. Şu işlem sevgili arkadaşlarım A fark B birleşim B fark A'ymış. Buna da simetrik fark kümesi diyoruz. Aslına bakarsanız bunu görsel olarak ifade edelim. Şöyle yapalım ve bir de şöyle yapalım gençler. Bakın şurası A kümesi ve burası B kümesi ise. A fark B kümesi şuradaki A parçasıdır. Şu kısım. Diğer kısımda arkadaşlarım tersine olan A parçasıdır şu. Dolayısıyla bu ikisinin birleşimi bize bu A işlem B'yi veriyormuş. A simetrik fark B'yi veriyormuş. 84 sayısını kalansız bölen pozitif tam sayıların kümesi A. Ve 126 sayısını kalansız olarak bölen pozitif tam sayıların kümesi de B olduğuna göre, A simetrik fark B kümesinin eleman sayısı yani şuradaki eleman sayısı ile buradaki eleman sayısının toplamı soruluyor bize. Şimdi A kümesi kaç elemanlı, B kümesi kaç elemanlı ve S A kesişim B kaç elemanlı bunları aslında bakarsanız bulabiliriz biz. Nasıl buluruz? Bunda diğer matematiksel işlemleri kullanacağız. Yani aslında bakarsanız bir küme sorusu fakat. Arkadaşlarım kümeden daha çok kümeden ziyade diğer temel kavramlar olan kısımdan e, kazanımları uygulayacağımız bir soru olacak. Öncelikle A kümesinin eleman sayısını ben nasıl bulurum? Yani 84'ü pozitif e, 84'ün pozitif tam sayı bölen sayısı. 84 dediğimiz şey sevgili arkadaşlarım aslına bakarsanız 2'nin karesi çarpı 3 çarpı e, 7'dir. 126 dediğimiz sayıda 7 kere 9 olduğu için 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 7'dir arkadaşlar. Pekala. Şimdi bunun sayısını nasıl buluyordum? Üstlerini 1 artırıp çarpıyordum. Yani 3 çarpı 2 çarpı 2'den 12 tane elemanı varmış. A, A kümesinin. B kümesinin de yine 2 çarpı 3 çarpı 2'den yine 12 tane elemanı varmış. Peki A kesişim B'nin. Yani hem 84'ü hem 126'yı bölen. Bunlar da sevgili arkadaşlarım önce bakın. Başka sorularda da ihtiyacınız olabilir. Önce EBOB'unu buluyorsunuz. Bakın burada EBOB'ları bulunurken ne yapıyorduk? Küçük olanları alıyorduk. Üstü, küçü, üstü küçük, üssü küçük olanları alıyorduk. Bunu bunu ve 7'lerden herhangi bir tanesini. Bunların üstleri de 1 artırıp çarpın. Bakın bunun üssü 1'di, 2. Bunun üssü 1'di, 2. Bunun da üssü 1'di, 2. 2 çarpı 2 x 2'den 8 tane elemanı varmış A kesişim B'nin. Yani şurası 8 elemanlı. Yani A kümesi 12 elemanlıydı buraya 4 kalır. B kümesi de 12 elemanlıydı buraya da 4 kalır. Bizden ne istenmişti? Bu sarı bölgedeki eleman sayılarının toplamı. Yani 4 artı 4, 8'i istemişler arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Devam ediyorum 19. soruyla. Bir logaritma sorusu. Aynı zamanda bir harmanlanmış bir soru. Hangileri doğrudur diye soruluyor. F fonksiyonu bize bu şekilde vermiş gençler. F fonksiyonumuz bu. Şimdi... F1 demiş. F1'i bulabilmek için x gördüğüm yere tabii ki de 1 yazmam gerekiyor. Çünkü burada lm 1 dediğimiz şey 0 olacaktır. 1 artı 0'dan f1'i buluruz. x eşittir 1 için f1 eşittir 1 artı x gördüğümüz yere 1 yazmıştık. E üzeri 1. 1 artı e üzeri 1. 1 artı e'yi verir. Bakın burada da zaten aksini iddia etmiş. 1 Birinci öncül doğru. İçeriği 2 yapmak için x gördüğümüz yere e yazmamız gerekiyor. Neden? Çünkü elen e demek 1 bir demek. 1 ile 1'in toplamı 2'yi verir bize. x eşittir e'ye verirsek f2'yi elde etmiş oluruz. f2 de 1 artı x gördüğümüz yere e yazarsak e üzeri e'yi verir. Bakın burada da zaten aksini iddia etmemiş. İkinci öncülümüze doğru. Şimdi bir de f'in tersinde e kare artı 1 eşittir. 1 artı elen 2'dir demiş. Ben şununla şunu yer değiştirirsem. F 1 artı elen 2'yi elde etmiş olurum. Bu da bize e kare artı 1'i verir demiş. Bakalım doğru mu? Burada elen 2'yi elde etmek için x gördüğüm yere 2 yazmam gerekiyor. 1 artı elen 2 gelir. Burada da x gördüğümüz yere 2 yazarsak 1 artı e kareyi buluruz. Yani sevgili arkadaşlarım bu da doğru. Doğru cevabımız e seçeneği olacaktı. Ve gençler bu sayfayı da bitirdik. Devam ediyoruz. Bir diğer sayfamızdaki 20. sorumuz da Hakan'ın elinde. Uzunluğu logaritma 2 tabanında 24 cm olan 2 tane özdeş uç kutusu ile uzunluğu a cm olan bir kalem bulunmaktadır. Bakın şunun uzunluğu sevgili arkadaşlarım logaritma 2 tabanında 24 bunun da uzunluğu yine logaritma 2 tabanında 24. 2 tane uç kutusunun toplam uzunluğu 2 tane logaritma 2 tabanında 24 olacaktır tabi haliyle. Pekala işte ben bundan 2 çıkarırsam. Kalemin uzunluğu olan a'yı da bulurum. Uç kutuları aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde yan yana dizildiğinde kalemden 2 cm daha uzun olmakta. Buna göre kalem uç kutularının bir tanesinden kaç cm daha uzundur diye sorulmuş. O halde kalemin uzunluğunu bir ortaya dökelim. İki parantezini alıyorum. Logaritma iki tabanında 24-1 diyorum. Eşittir a. Bakın şuradaki biri gençler. Ben... Şu şekilde yazacağım. Logaritma 2 tabanında 24 eksi bakın 1'i yazıyorum. Logaritma 2 tabanında 2. Niye? Sırf çıkarabilmek için yaptım bunu. 2 ile çarptığım takdirde a'yı bulacağım. Bakın şu içerisi logaritmaların tabanları aynı. Amaç buydu zaten. Çıkardığımız için içleri bölünür ve deriz ki hocam burası logaritma 2 tabanında 24 bölü 2'den 12 gelir bir de başında 2 çarpanı vardı bu da neymiş arkadaşlar a. Yani ben bunu logaritma 2 tabanında 144 olarak yazabilirim. Neden 144 diye yazdınız hocam o nereden geldi 2'yi aldım 12'nin kafasına koydum bu şekilde 12'nin karesi de 144 yaptı. Pekala bu ne kalemin uzunluğu. Şimdi diyor ki kalemin uzunluğu logaritma 2 tabanında 144 Uç kutularından bir tanesinden Yani şundan ne kadar uzundur diye sorulmuş Logaritma 2 tabanında 24'ü çıkarırsak cevabı buluruz Yine çıkarmışız bakın ne yapacağız Böleceğiz yani logaritma 2 tabanında 144 bölü 24 yapacağız Bu da bize logaritma 2 tabanında 6'yı verecek arkadaşlar Bu da bize doğru cevabı verir Doğru cevap C seçeneği olacaktı Evet devam 21. sorumuz Az kaldı A, B, C ve D pozitif gerçel sayılar olmak üzere Log A, log B, log C. Bunların çarpımı log A artı log B artı log C artı log D eşitliğini sağlayan D sayısına abc sayılarının logaritmik dördüncüsü yenir. Bakın burada unutmayın log D'den bahsetmiyor. D sayısı A, B ve C'nin logaritmik dördüncüsü oluyormuş. Birbirine eşit 3 tane sayı. Gelin biz bunlara A diyelim. Bu üç sayının logaritmik dördüncüsü de 0.01'miş. 0.01 demek 10 üzeri eksi 2 demektir biliyorsunuz. Bu sayılardan birinin alabileceği farklı değerlerin çarpımı soruluyor. Şimdi arkadaşlarım ben bu birbirine eşit olan 3 tane sayı A olarak seçersem Logaritma A çarpı logaritma A çarpı logaritma A eşittir. Logaritma A artı logaritma A artı logaritma, logaritma, logaritma 0.01 yani 10 üzeri eksi 2 derim. Şu kısım bize neyi verir? Logaritma a'nın parantez kübünü verir arkadaşlar. Eşittir diyorum. Şu kısım nedir? 3 tane logaritma a'dır. Şunu da eksi 2'yi başa atarsanız eksi 2 logon eksi 2'yi verir bize. Şimdi uğraşmamız gereken yer işte burası. Başka bir yer değil. O halde ben logaritma a'nın kübü diyorum bakın. Tamam Şunları da sol tarafa fırlatıyorum. Eksi 3 tane logaritma a ve artı 2 eşittir 0 diyorum. Bunları dedik. Peki hocam logaritma a'yı mesela ben burada x seçsem x küp eksi 3x artı 2 eşittir 0 denklemine göre. Katsayılarına bakıyorsunuz katsayılar toplamı bunun aman Allah'ım 1 geliyor. O halde arkadaşlarım demek ki x eşittir 1 bu denklemi sağlıyormuş x eşittir 1 sağlıyor x eşittir 1 sağlıyorsa bu denklemin x eksi 1 diye bir çarpanın olması lazım. Gelin x küp eksi 3x artı 2'yi x eksi 1'e bölelim ve diğer çarpanı bulalım. x kare defa vardır x küp eksi x karedir çıkardım x kare eksi 3x artı 2 geldi. x defa vardır x kare eksi x gelir çıkarırsanız eksi 2x artı 2 gelir. Ve sevgili arkadaşlarım eksi 2 defa vardır diyelim eksi 2 x artı 2 gelir çıkardınız 0 geldi. Yani benim bir çarpanım x eksi 1 diğer çarpanım da sevgili arkadaşlarım x kare artı x eksi 2 Bakın burası x eksi 1'di zaten burayı x e x ve artı 2'ye eksi 1 diye açarsanız x eksi 1 çarpı x artı 2'miz varmış. Ve benim bir köküm zaten 1'di e, buranın da kökü 1 farklı bir kök gelmiyor. Diğer köküm de burada kaçmış bakın eksi 2 yani o zaman x burada bir 1 bir de 2 oluyormuş. x dediğim şey neydi benim? Aha da burada bak logaritma a. Demek ki logaritma a ya 1 olacak ya da logaritma a 2 olacak. Buradan bu logaritmanın tabanı kaç? 10 hocam. 10 üzeri 1 kaç? Ya 10 a eşittir 10 geldi. 10 üzeri 2 kaç? O da 0.01'di. Demek ki sevgili arkadaşlarım bir diğer a bu. Yani bunların da çarpımı sorulmuş. 10 ile 0.01 çarparsanız 0.1'i bulursunuz. Yani 10 üzeri eksi 1'i bulursunuz. Bu da bize cevabı verir. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiş gençler. Evet devam ediyorum. Bir diğer sorumla 22. sorumuzdayız. Terimleri pozitif tam sayılardan oluşan bir AN aritmetik dizisinde. Bakın aritmetik diziymiş. Bu aritmetik dizide e, şu eşitlikler verilmiş. AN dizisinin 7. terimi soruluyor. Yani A7 soruluyor arkadaşlarım bize. Pekala. Şimdi aritmetik dizilerde biliyorsunuz ortak fark mevcuttu. Ben A3'ü A1 cinsinden yazmak istersem A1 artı 2R diyebilirim. Ve bu da sevgili arkadaşlarım 2 tane A1 artı 5'e eşitmiş. Burada A1'i karşıya gönderirseniz A1 kalır. 5'i karşıya atarsanız 2R eksi 5'in ta kendisini bulabilirsiniz. Bu cepte. Şimdi A1 çarpı A9 demiş ya bakın. A1 çarpı A9'u ben A1 artı 8R biçimde yazarım. Karşı taraf ise A2'yi A1 artı R biçiminde A4'ü de A1 artı 3R biçiminde ifade ederim. Şimdi gelin içeri dağıtalım bunları. A1'in karesi artı 8R tane A1 eşittir. Burayı dağıtırsanız A1'in karesi artı 4R tane A1 artı 3R kareyi bulursunuz. Şimdi ise şunu yapacağız. A1'in kareleri her iki tarafta da bulunduğu için gittiler. Çok güzel. Şuradaki 4R A1'i şu tarafa atarsanız 8R A1'den 4R A1 çıkarsa 4R çarpı A1 kalır. Eşittir bu da 3R kareymiş. Yani gençler şuradaki R ile buradaki R'nin bir tanesini götürürsem 4 tane A1 eşittir 3 tane R olduğunu da tabii ki görürüz. Şimdi bir de elimizde bizim ne vardı? Şurası. Yani arkadaşlarım A1 eşittir 2R eksi 5 vardı. E peki bunu nasıl kullanırız? Bunu da şu şekilde kullanacağız. Hemen arkadaşlar A1'i 3R bölü 4 diye yazacaksınız. Bunu yazdıktan sonra da getirip A1 gördüğünüz yere bunu monte edeceksiniz. 2R eksi 5 eşittir 3R bölü 4 dediniz. Daha sonrasında içler dışlar yaparsanız 8R eksi 20 eşittir 3R olur. 5 R eşittir 20 gelir. R buradan kaç gelir? 4. R'yi bulduk ya yapıştırın A1'i de bulursunuz. Nasıl? Bak şurada mevcut. R gördüğün yere 4 yaz. 4 gitsin. A1 kaçmış? O da arkadaşlarım. 3'ün ta kendisiymiş. Bizden istenen 7. terimdi. 7. terim isteniyorsa ben bunu A1 artı 6 R biçimde yazarım. 7. terimde a birim 3'tü. R'de 4'tü. 4 kere 6 24 gelir. 3 artı 24 bana 27'yi verir. Bakın 7. terim ortaya çıkmış oldu. Neymiş? 27'ymiş. Yani cevabım C seçeneğinde verilmiş. Devam ediyorum. 23. soruyu Tabii ki şu kısmı silelim arkadaşlar. Ki yer açılsın çözüm için. A'en bu sefer geometrik diziymiş. Bu da bir dizi sorusu. A4'ü vermiş bize neymiş? 4 çarpı A3 artı A2 artı A1. Bir de sonuna ekstradan bir A1 daha eklemiş. A4'ün A3'e oranı sorulmuş. Biliyorsunuz geometrik dizilerde ardışık terimleri birbirine oranladığımız takdirde R'yi buluruz. Yani bizden R istenmiş. Bütün terimleri A1 cinsinden yazabiliriz. A4 dediğim şey A1 çarpı R küptür. Bakın az önce artı 3 R diyorduk aritmetik dizide. Şimdi geometrik dizi olduğu için R küp diyoruz. Eşittir dedim. 4 parantezinde A3 dediğim şey A1 çarpı R karedir. A2 dediğimiz A1 çarpı R'dir. Bir tane de A1'imiz var. Dışarıda bir tane daha A1 var A1 çarpı R'nin küpü eşittir dedim A1 parantezine alırsanız eğer hepsini şu şekilde dağıtırsanız 4R kare artı 4R artı bakın 4 tane A1 bir tane A1 daha 5A1 yapar A1 parantezine aldığımız için de artı 5 gelir burası her iki tarafta A1'ler var dolayısıyla bunlar birbirlerini götürürler ve elimizde sadece şu kalır R küp eşittir 4 R kare artı 4 R artı 5'imiz kalır sevgili gençler. Şimdi hocam ne yapacağız? Hepsini alın sol tarafa bir gönderin bakalım. R küp eksi 4 R kare eksi 4 R eksi 5 eşittir 0 dediniz. Şimdi burada burada R dediğimiz şey ne olabilir? Ya da üstteki denklemi kullanırsanız daha da rahat görebilirsiniz arkadaşlar. R dediğimiz şey burada bakın küpü alınmış 4 katının 4 R fazlası eklenmiş bir de 5 eklenmiş. Şuradaki 5 bize bitiyor vermesi lazım. R'yi eğer 5 seçerseniz R küpü 125 yapar 4 R kare 100 yapar 4 R 20 yapar bir tane de 5 eklerseniz 125 eşittir 125 olduğunu görürsünüz. R kaçmış 5 e bizden ne isteniyordu hocam R isteniyordu o halde cevap E seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet arkadaşlarım bu sayfayı da bitirdik ve devam ediyorum. 24. sorumla bu bir seçim sorusu yani kombinasyon sarısı. Bir banka müşterilerinden şifre oluşturmak için aynı rakamları bakın aynı rakamları en fazla 2 defa seçmek şartıyla 3 tane rakam seçmelerini istiyor. Buna göre bir müşteri kaç farklı seçim yapabilir? Şimdi hepsi birbirinden farklı olabilir diyor. A, B, C gibi. Ya da en fazla ikisi aynı olsun diyor. Yani A, A, B gibi. O halde arkadaşlar 3'ü birbirinden farklı olacaksa ve seçim yapmamı istiyorsa sadece yani sıralamamı istemiyorsa kaç tane rakamım var benim? 10 tane. O zaman 10 tane rakamdan herhangi 3 tanesini seçebilirim. Ve bu da bana zaten 120'yi verir. Artı şimdi 2 tane rakam birbiriyle aynı olacak. Bir tanesi de tek başına diğerlerinden farklı olmak zorunda. Buradaki A'yı ben 10 rakamdan birini seçerim. Buradaki B'yi de geriye kalan 9 rakamdan birini seçerim. Ve böylelikle 90 tane daha seçimim meydana gelir. Ve toplamda da 210 tane farklı seçim yaptırabiliriz biz bu müşteriye. Cevabımız D seçeneğiydi. Devam ediyorum. 25. soruyla bir binom sorusu. Binom kolay gibi görünse de aslına bakarsanız öyle sevmenin vazgeçmediği. Ve bana göre benim tahminimce standart satması da yüksek olan bir soru. çünkü öğrenciler binom çok kolay hocam zaten sınava son bir haftada bakıp girsek de zaten bir şey olmuyor. Değişmeyecek zaten yaparız diye girip sınavdan çıktıktan sonra hocam Binom'u boş bıraktım diyen çok öğrenci duydum. Dolayısıyla arkadaşlarım Binom çalışması 15 dakikalık bir konu ama o 15 dakikayla bütün denemelerde ve Allah'ın izniyle sınavda da e, net, net olarak artı bir net kazanabileceğiniz bir konu bence es geçmeyin. A ve B. Gerçel sayılar olmak üzere a bölü bx artı bx kare bölü a'nın küpü ifadesinin açılımında oluşan sabit terim 6 olduğuna göre a bölü b oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi gençler burada sabit terimi yakalamak için bakın burada ne var? Şu birinci çarpan birinci ifadede ne var? x üzeri 1 var. Burada ne var? x kare var. Şimdi ben bunların kuvvetlerini alıp alıp çarpıyordum ya ben bunların kuvvetlerini öyle bir şey yazmam gerekiyor ki Bunları çarptığım takdirde x üzeri 0 gelsin ve toplamları da 3 olsun. Biliyorsunuz binomda her bir terimin x, x ve y'nin kuvvetleri toplamı bize buradaki n'yi veriyordu. O halde ben buraya 2 buraya 1 yazarsam hem toplamları 3 olmuş olur hem de eksi 2 ile artı 2'nin toplamı 0 olacağı için x üzeri 0'dan bize sabit, terimli, sabit terimin hangisi olduğunu gösterebilir. Pekala demek ki buranın ikinci kuvvetini alacağız. Şimdi ben birinci bileşenin ikinci kuvvetini almak için 3'ün birlisi diye başlıyordum olaya. Çarpı a bölü b x'in karesi çarpı b x kare bölü a'nın da birinci kuvvetini alıyordum. İşte sabit terim bu. Peki sabit terim kaçmış? 6'ymış. E çok güzel hocam. Soruyu neredeyse bitirdik. 3'ün birlisi de zaten bize 3'ü veriyor. Çarpı A bölü B'nin karesinden A kare bölü B kare gelir. B bölü A'nın birinci kuvveti de B bölü A zaten. X üzeri eksi 2 ile X karenin çarpımında zaten sıfırdı. Yani X üzeri sıfırdı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar zaten sabit terim olduğunu biliyoruz. 3 ile 6'yı sadeleştirdim 2. Bakın şimdi şuraya direkt sorunun cevabını bulacağız. A kareyi A'ya böldüm A. B'yi B kareye böldüm burada B kaldı. A bölü B kaçmış arkadaşlar? 2 Bizden ne isteniyor peki? A bölü B O halde cevabımız D seçeneğinde verilmiştir Ve devam ediyorum 26. sorumla 26. sorum Son sorum 27. soruda Trigonometri başlıyor ve Kenan Kara Kenan Karayla Geometri Youtube kanalında Kenan hocanız Sizler için sevgili arkadaşlarım geometrinin Çözümlerini yaptı 27. sorudan Sonra Kenan hocadasınız Ben 26. sorumla çözüp Videoyu noktalayalım 10 birim kareden oluşan aşağıdaki şekilde bu birim karelerden 4 tanesi sarı renge boyanmış hali hazırda. Bu birim karelerden 5 tanesi de rastgele seçilip mavi renge boyanacaktır ve sarı renkte mavi rengin birleşiminden yeşil renk oluşuyor demiş. Boyama işlemi sonucunda birim karelerden sadece ama sadece bir tanesinin yeşil renkte olma olasılığı kaçtır diye soruluyor. Şimdi i̇stenen durum bu 4 tane sarıdan bir tanesinin maviye boyanıp onun yeşile dönmesi. Dolayısıyla 4 tanesinden herhangi bir tanesini 4'ün birlisi biçimde seçerim. Şu an bir tanesini maviye boyadım artık başka maviye boyayamam bu sarılardan. Geriye de bakın 3, 2, 1 daha 6 tanesiyle ilgili arkadaşlarım ne kaldı? Boş kare kaldı bu 6 tanesinden de 4 tanesini seçip boyayacağım. İşte istenen durum bu. Tüm durum ne peki? Tüm durum burada kaç tane kare var toplam 10 tane. 10 tanesinden herhangi 5 tanesinin seçilip boyanmasıdır. İşte cevap bu. Ama tabi bunu yapmamız gerekiyor. Ee, işlemlerini bulmamız gerekiyor. 4'ün 1'lisi 4. 4. 6'nın 4'lüsü biliyorsunuz ki 6'nın 2'lisine eşit. Ve 6'nın 2'lisi 15. Bölü. Devam ediyorum. 10'un 5'lisi. Yani 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6. Bölü 5 faktöriyel diyecektim. O 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 diye yukarı yazdım arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi gelin gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bakın. 6 kere 10 60 yapar 4 kere 15 de 60 yapar daha sonrasında 2 kere 4 8 yapar bu da gitti 3 ile ve 3 ile sadeleştirdim burada 3 kaldı yukarıda sadece 5 kaldı arkadaşlarım alt kısmında 3 kere 7'den 21'imizin kaldığını görürüz doğru cevabı bize verdi bile 5 bölü 21 yani B seçeneği bizim cevabımız olacaktı. Evet gençler matematik kısmının çözümlerini bu şekilde birlikte yapmış olduk. Umarım çözümler anlaşılmıştır. Umarım açıklayıcı bir şekilde detaylı olarak anlatabilmişimdir. Ve aklınıza herhangi bir soru işareti bırakmamışımdır diye umuyorum. Sonraki denememiz ikinci deneme. ikinci denemede görüşürüz gençler. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.